2005 yılında bölge balıkçıları bana geldi. İşte, su gözü termik santrali nedeniyle denizde balık kalmadı. Biz tazminat davası açmak istiyoruz dediler. Sonra biz su gözü termik santrali aleyhine balıkçılar adına tazminat davası açtık. Şu ana kadar 16 tane termik santralin lisans iptal davası açtık. 20 tane dava açtık 16 tane proje için. Bu 16 projenin... De aldığımız kararlar nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 22 tanesinin de başvurusunu reddetmek zorunda kaldı. 22 artı 16, 38 bu 38 tane termik santral projesinden 4 tanesi yapılabildi. 4 tanesi yapılabilmesine rağmen şu anda Türkiye'nin %35 enerji arz fazlası var. EMBA Termik santrali çok ilginç bir süreç yaşadık. Biz EMBA Termik Santrali'nde davayı açtık. Birlikişi raporu %100 bizim lehimize olmasına rağmen e, davayı mahkeme reddetti. Birlikişi raporu hem tarım alanlarını yok ettiğini, termik santralin, çünkü termik santralin çalıştığı bölgede kanser oranlarının %1200 arttığını e, sabitledi. Ve bu bölgede kümülatif etkinin hesaplanması gerektiği yönünde bizim lehimize bir birlikişi raporu verildi. Ama buna rağmen mahkeme davayı reddetti inşaata başlamış projeyi durdurduğu da olduğu Çin'in kendi ülkesi dahil olmak üzere çevre, e, hava kirliliğini önlemek nedeniyle bunun olmayacağı anlamına da gelmiyor. Çin, Avrupa Birliği'ne yakınlaşıp e, iklim krizini durdurma yönünde adımlar atacağını e, söyledi, açıkladı. Hani Hem hava kirliliği, hem biyoçeşitlik etkisi, hem de e, iklim krizini tetiklemesi yüzünden ve özellikle Türkiye'nin ithal kömür politikalarını tamamen bitirmiş olması, yerli kömürle ilgili politikaların yavaşlamasının üstüne ee, birazcık ters kaçan bu projenin bir an önce sonlandırılması gerekiyor. Ya bu termik santrallere engelleyeceğiz ya da bu bölgeden göç edeceğiz yani bu bölgede yaşanmayacak. Kömürlü termik santrallerden yenisini yapmaktan kesinlikle vazgeçmezsek, var olanları da kapatmayı düşünmezsek, bu bölgedeki yaşamın daha da kısalacağı net. Bunu bilim diyor.